Bugün 3 Temmuz 2021 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay, güne cesur ve girişken enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak ve 7 7-14'te boşluğa girecek. Güçlü ve yoğun duygular baskı yaratabilir. Sabah saatlerinde özellikle iş ve kariyer konularında daha kararlı ve hırslı olmamız mümkün. Otoriter ve nüfuslu kişilerle de iletişim kurabiliriz. Ay saat 15-27 de Boğa Burcu'na geçecek. Ay boşluktayken yeni kararlar almak veya girişimlerde bulunmak çok verimli olmayabilir. Öğlen saatlerinde duygusal iniş çıkışlara karşı dikkatli olmalı dengemizi korumaya çalışmalıyız. Boğa Burcu'na geçecek olan ay, öğleden sonra daha sakin ve sabit enerjiler vermeye başlayabilir. Öğle saatlerinde ay ile Balık Burcu'ndaki Jüpiter arasında oluşacak olumlu açıysa iyimser enerjilerle motivasyonumuzu yükseltebilir. Aslan Burcu'ndaki Mars'la Boğa Burcu'ndaki Uranüs arasında devam eden dik açı ani kazalara stres ve çatışmalara neden olabilir. Bu nedenle yükselen enerjimizi kontrollü kullanmalı, risk almadan yararlı aktivitelere yönelmeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.